8.31 Euro 18.25 altın 97978 9178 3.278 ve bitcoin'i 18.97 gün düşüşle kapattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler seslerini PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez dedi. UEFA'dan Rusya hakkında yeni karar Euro 2024'te yer almayacaklar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevgine karar verildi. MHP'den açıklama geldi. İnfaz hesaplanmasının gözden geçirilmesi gerekliliği Adalet Bakanı ile görüştürecek değerli izleyenler. Cennet Mahallesi'nin Ayşesi'ye büyüdü. Hadisenin ikizi gibi oldu değerli izleyenler. Detaylar yargı Yargıtay'dan olay karar geldi. Eski sevgilisinin fotoğrafını sil silmeyen adamın 4 yılda kadar hapis cezası yargılanacak. Eski sevgili damattan intikamına düğün aldı. Şu an o açık sarışın bir hayat kadını ile yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor değerli izleyenler. Bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.